Merhaba arkadaşlar. Kışlık mont arayan arkadaşlara bir önerim var. Procev'in montları bize yeni geldi. Procev montların ne gibi özellikleri var şimdi anlatacağım. Gerçekten uygun fiyatlı bir mont. 600 lira civarında bir fiyatı var. Tüm kışı rahatlıkla geçirebileceğiniz, işte korumaları olan, iç hastaları olan ve kışında sizi rahat edebileceğiniz. Yazın birazcık tabii terletebilecek çünkü yazın olan havalandırmalardan biraz mahrum olan montlardan bir tanesi. Ama hani... Dört mevsim geçirmek isteyenler yaklaşık e, bunu e, yazın terlemek hariç üç e, mevsim rahatlıkla kullanabilirler. E, yazında kullanırken tabi ortalama sıcaklıkları geçtiği zaman bu montta terleyeceklerdir. Ben hemen detaylarına geçeyim. E, mont görünüğü gibi kol içi ayarlamalara sahip, e, iyi bir dış kumaşa sahip, özellikle hani e, dirseklerinde ve omuzlarında D korumalara sahip, aynı zamanda bir tane sırt koruması ile beraber geliyor. Biliyorsunuz bazı montlar sırt koruması ile beraber gelmiyor. Hemen göstereyim arkasını. Bunun birkaç tane rengi var. O, o renkleri zaten benim göstereceğim linklerden görebilirsiniz. Hepsinin linklerini ve fiyatlarını paylaşacağım. 600 lirayı belki biraz daha geçebilir veya biraz daha altında kalabilir. O fiyat zaten belirli. belirli. Ee, hani e, dolar, euro falan biliyorsunuz değiştiği için fiyatlar e, haftalık, e, günlük bile bazen e, farklılaşabiliyor. E, bunun detayları ise şöyle, iyi bir kumaşa sahip, içinde iyi bir astarı var. Bu astarı çıkartabiliyorsunuz, Bu aylarında da size rahatlık sağlayacaktır. Dediğim gibi yaz aylarında biraz terletecektir. E, fakat hani koruması iyi bir monttur çünkü dediğim gibi dirseklerinde, omuzlarında ve sırtında koruması var. Önü şöyle fermuarlı şekilde kapanıyor. Bir tane cırt cırtı var. Özellikle alt tarafında bir cırt cırtı var. Üst tarafında da böyle bir çıtçıt çıt yapmışlar. Kol ayarlaması için de buralarına çıtçıt koymuşlar. Ve bileği şöyle cırt şekilde açılıyor. Ve bir tane fermuara sahip. İçinde dediğim gibi astar var. Astar da çıkartılabiliyor. Hemen içinden astarı göstereyim. Astar tarafını şuradan, şuradaki fermuardan çıkartabiliyorsunuz tamamen içi e, delikli bir yapıya sahip değil hani diyorum ya yazın çok fazla e, yazın biraz terletecektir e, fileli bir dokuya sahip olmadığı için bu terletecektir lafını söylüyorum ama hani güvenlikten ödün vermeyen montlardan ve ucuz montlardan bir tanesi 3 mevsim rahatlıkla giyebileceğiniz montlardan bir tanesi fermuarı çıkarttığınızda içinde de bir tane e, ince kumaş ve yağmura karşı sizi koruyabilecek bir kumaşa sahip ve içinde bir tane işte termal bölüm var, termal astarı var. Termal astarı çıkarttığınızda da bahar ayında rahatlıkla kullanırsınız. Kışın soğuk günlerinde de sizi çok fazla üşütmeyecektir. Tabii ki bunlar belirli derecelere kadar oluyor biliyorsunuz. E diyelim işte hani eksi derecelere geçtiğinde ve ben bu montu kullanmak istiyorum dediğinizde içinize bir tane daha termal giymeniz çok daha iyi olacaktır bu montun özellikleri çok fazla değil. Zaten hani şu önünü kapattığımız zaman hemen kapatıp göstereyim. Bele tam oturması için yanlarında şöyle çıtçıtları cırt var. Çıtçıtlarla cırt beraber iyi oturuyor. Yanında da iki tane fermuarlı cep yapmışlar. İçinde de var fermuarlı cep. Şöyle bir mont. Hani burada reflektif bölümleri var. Bu işte gece ve ışıkta parlama gibi özellikleri var. Uzaktan da belli etmesini etmesine yarıyor bu, şöyle arkasını tekrar göstereyim, arkası da böyle şuraya kadar inen bir tane de, şu aşağı kısma kadar inen bir tane daha. sırt korumasına sahip, bu montları alırken dikkat etmeniz gereken şey, hani fiyat ve performans, hani bu fiyat ve performans için alabileceğiniz montlardan bir tanesi, ama dediğim gibi yazın sizi terletecektir, çok aşırı soğukta da Evet, üşütecektir. Üşüdüğünüz zaman isterseniz içininle bir tane rüzgar kesici giyebilirsiniz. Wind stopper, wind breaker gibi adları oluyor onların. İsterseniz bir tane işte onlardan içinize girin, giyin veya işte bir tane daha termal giyin. Termal biliyorsunuz içinizdeki ısının sizi yani içinizdeki ısının tutulmasına yardımcı oluyor. Yani sizi ıstan bir şey değil. Yani termal bir şey giydiğinizde içinizde bir sıcaklık varsa ama soğuk varsa soğuk, yani içiniz üşüdü, üstüne termal giyin, ben tamamen ısınayım falan derseniz o biraz zor. Çünkü termaller sizin içinizdeki ısıyı korumak için yapılmıştır. Bir rüzgar kesicisi veya size bir sıcaklık veren herhangi bir şey değildir, sizi üşütmemek için yapılmıştır. E, fiyat performans için dediğim gibi bu alınabilir e, bir, birkaç tane arkadaş vardı hani üç mevsimlik mont e, önerileri verebilir misiniz demişti. E, yazlık montları daha önceden sunmuştum ben kışlık montları da e, teker teker sunuyordum şimdi artık mevsimi geldi. E, bunları da teker teker sunmaya başladım daha sonra Skoyco'nun bir tane montunu paylaşacağım sizlerle. Bu ProSav'in bir montu tüm açıklamaları e, alttaki videonun e, açıklama kısmına yazıyorum. Ve diğer linkleri de ekleyeceğim. Diğer önerdiğim montları da, 3 mevsimlik ve 4 mevsimlik montları da ekleyeceğim. Umarım ee, yararlı olmuştur. İyi ki varsınız, iyi sürüşler hepinize.